Merhabalar, bugün 18 Mart 2020. Bugün çıkan haberler doğrultusunda bazı müfredat değişikliklerin olduğu konuşuluyor şu anda. Ee, okulların açılmaması gibi bir durumda görmediğimiz konulardan sorumlu olmayacağımız söyleniyor. Peki nedir bu görmediğimiz konular? Milliyetin müfedatında nelerden e, sorumlu olmayabiliriz? Bunlarla ilgili konuşmak istiyorum ve konu başlıklarını vermek istiyorum. Bitkilerde madde taşınması büyük başlı altında. Köklerde su ve mineral emiliminin açıklanması, bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizması, bitkilerde fotosentez ürünlerinin taşınma mekanizması, bitkilerde su ve madde taşınması ilgili deney tasarımları. Şu anda sınavda çıkmayacak eğer sınav bu şekilde olursa. Daha sonra köklerde su ve mineral emiliminin açıklanması, çiçeğin kısımları ve bu kısımların görevleri. Çiçekli bitkilerde ödelenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu sağlanması, tohum çimlenmesini gözleyebilecek deneyler, dermosi ve çimlenme arasındaki ilişki de yok sınavda. Bundan sonraki büyük başlığımız canlılar ve çevre. Canlılar ve çevre konusu tamamen yok. Bunun alt başlıklarına bakarsak eğer çevre şartlarının genetik değişimlerinin sürekliliğine olan etkisinin açıklanması, tarım ve hayvancılıkta yapay seçim uygulamalarına örnek verilmesi, konuları biyolojiden sorumlu olmadığımız konular olacak. Fize geçelim. Fizikte tabi konu sayısının fazla olmasından dolayı çok fazla çıkarılan veya müfredat dahil olmayan konu var eğer bu sistem devam ederse. Bakalım hemen. Atom fiziğine giriş ve radyoaktiviteden sonrası yok. Bu konular neyi kapsıyor peki? Atom kavramının tarihsel gelişimi büyük başlığı altında atom kavramının açıklanması. Atomun uyarılma yolları, modern atom teorisinin önemi. Yok. Bunun dışında bundan sonra bir sonraki büyük başlığımız büyük patlama ve evrenin oluşumu. Bununla alakalı büyük patlama teorisinin açıklanması. Atom altı parçacıkların özellikleri, madde oluşum süreçleri, madde ve antimetre kavramları. Yok. Radyoaktif tek konusunda ise kararlı ve kararsız durumdaki atomların özellikleri, radyoaktif bozulma sonucu, atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisinin değişimi. Nükleer fizyon ve fizyon olaylarının açıklanması. Radyasyonun canlılar üzerindeki etkileri yok. Modern fizik kısmına gelirsek eğer özel görelilik başlığı altında yine tüm konuların olmadığını göreceğiz. Bu konular tabi neler oluyor? Mishas'ın Morley deneyinin amacı ve sonuçları yok. Bunun dışında kuant fiziğine bakarsak eğer kuant fiziğine girişten itibaren ve kendisi de tamamen yok. Bunlar neler peki kuant fiziğine giriş? Fotoelektrik olayım. kampsın sıçraması ve de Broglie dalga boyu, Modern fizin teknolojideki uygulamalarım. Ve burada görebileceğiniz alt başlıklar yok. Bunun dışında süper iletkenler, nanoteknoloji ve lazer ışınları yok. Bu konuların tamamını görmek istiyorsanız ben video altına zaten bu slaytın da linkini bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Alt başlıklar nelerdir tam olarak kendiniz okumak isteyebilirsiniz. Fizik bu kalardı. Kimyada ise 3 ana başlığın kaldırıldığını göreceğiz aslında. Karbonil birleşikler. Peki neler bu karbonil birleşikler? Aldeot ve katonlardan bahsediyoruz. Bu ikisi de kalktı. Bunlarla alakalı özellikleridir, formülleridir, isimleridir. Bunları bilmek zorunda değiliz eğer bu sistem uygulanırsa. Sırada ise karboksilik asitler var. Bu karboksilik asitlerin sınıflandırılması, formülleri, kullanım alanları bilmek zorunda değiliz. Eğer müfredat böyle olursa. Esterler var. esterlerde de aynı şekilde tamamen sabun eldesi, Ester'in çözücü olarak kullanılması, Ester'in adlarıdır formülleridir, kullanım alanlarıdır. Müfredat içinde değil. Tabi bunlar şu anda tamamen e, haberler doğrultusunda yapılmış video. Gerçek e, bu video tabi Ta, sadece şu andaki haberler doğrultusunda yapılmış video. Hocalarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda yapılmış video. Bu e, Milliyetin Bakanı'nın söylediğine göre en son plan yani okullar açılmazsa uygulanacak plan. Ama göz atmakta fayda var nelerden sorumlu olup nelerden sorumlu olmadığımıza. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu gibi e, güncel videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.